Yay burcu erkeği özellikleri Yay burcu, yeryüzünde diğer burçlara oranla daha az bulunan bir burç. Bu da ister istemez daha baştan yay burcu erkeklerini nadide hale getiriyor. Bir yay burcu erkeğini bir yere bağlı kalmış, sabit şekilde oturmuş bulmak neredeyse mümkün değildir. Sürekli hareket halinde olmak, başka bir yere gitmek, yer değiştirmek isterler. Başka erkekler büyük bir hırsla kariyer yapmak isterken herhangi bir hırs barındırmayan yay ondan daha öndedir. Madde açıdan az çalışır ama çok kazanır. Onu diğer erkeklerden bir adım önde yapansa tamamen yayın şansıdır. Yay burcu erkekleri düşünme biçimi olarak da diğer erkeklerden farklı düşünür. Onların göremedikleri bir noktaya takılıp inebildikleri kadar derine inerler. Bir konuyu bunlar kadar sorgulayan çıkmaz. Yay erkekleri akıl almayacak şekilde sevgi zefa içindir, zevk içindedir, zevk düşkünüdür. Bol bol harcar, çokça içer, kimi zaman nerede akşam orada sabah bile olur. Dağıtmayı çok iyi bilirler. Ateş grubunun son kademesi olmalarından mı yoksa eşsiz şanslarından mı bilinmez, Ulvi bir güç yay erkeklerini hep bir şekilde yenilmez kılar. Yenilse de yenilmiyor onlar. Cinsellik konusunda diğer burçların erkeklerin aşırı, belki de sapkın bulacağı şeyler yay burcu erkeği için geçerli değildir. O bunları zaten çoktan aşmıştır, tatmıştır. Bu konuda sınırlamaya yaşamaz. Her zaman daha ötesini merak eder. Erkeğin kendine bakanı da hep yay burçlarından çıkar. Bunlar muhakkak bir spor yapıyor. Giyim kuşamına özen göstermeyi de eksik etmiyordurlar. Tüm güzel özelliklerinin yanında ne yazık ki yay erkeği de her erkek gibi biraz dengesizlikten yüzlerip olur. Hatta zaman zaman karşısındakinin dengesini de bozması olası olabilir. Gelelim kıskançlığa. Ateş grubunun sonuncusu dedik ancak yine de bu içindeki ateşi söndüremiyor. Yay erkekleri ekseriyetle ilişkide can bezdiren bir kısa, kıskançlığa sahip olurlar. Pozitif olmayı, gülüp güldürmeyi de en iyi onlar bilir. Kadamsal hissettiğiniz dönemlerde güvenli bir liman arıyorsanız o liman kesinlikle yay erkeklerinden çıkar. Yerinde duramayan bu erkekler konu aşka gelince filmlerdeki o bağlanamayan adamın bir anda çok sevmesi durumunu yaşıyorlar. Aşkın ne demek olduğunu sevmeyi de, sevilmeyi de iyi bilirler. Yay burcu erkeklerini kabına sıvamamak ayrı yapar. Onlar hep orası olmaz, burası değil, böyle değil, böyle hiç değil diyor. Hareket halindeki ince bir çizginin üzerinde cambaz gibi gidip gelirler. Yay burcu erkeğinin fizikleri özelliklerini bilen bir kişi onu kolaylıkla bir kalabalık içinde seçer. Göz hatları gerçekten geniştir ve dolgun dudaklara sahiptir. Saçları genel olarak dalgalıdır ve karışık bir görünümdedir. Gülümseyen bir ağız yapısına sahiptir. Gözleri adeta bir pırlanta gibi parlar. Yay burcu erkeği mecbur olmadıkça sakallarını kesmez. Kili sakal bırakmaya meraklıdır. Yay burcu erkeği yeni olarak uzun boylu ve atletik bir vucuda sahip erkeklerdir. Her zaman spor kıyafetler giymek isterler. Hatta spor ayakkabı ile önemli bir toplantıya katılan kişi mutlaka yay burcu erkeği olabilir. Giyimleri veya dış görünümleri onlar için pek önemi değildir ve bu nedenle modayı takip etmezler ve çok da şık oldukları söylenemez. Yay burcu erkeği entelektüel bir kişiliğe sahiptir, kibar, son derece bilgili ve beyefendi bir erkektir. Hayatının her alanında bu şekilde yaşamak ister. Aslında bu durumun onlar için çok önemlidir. Renkli, sevecen ve ılımlıdırlar. Cana yakın davranışları ile insanlar tarafından sevilen bir erkektir. Yay burcu erkeği daima iyi netli davranışla ile hareket eder. Kimse için kötü düşünmez. İnsanları sınıflara ayırmak yerine onlara değer vermeyi tercih eder. Son derece duyarlı bir yapıya sahiptir. Kimse onun için düşüncesiz ve duyarsız diyemez. Derse de yanılmış ve yalan söylemiş olur. Çok konuşkan ve içten kişiliği vardır. Yay burcu erkeği oldukça enerjiktir. Daima kendisini iyi hisseder ve sürekli olarak hareket halinde olmak ister. Hareketsiz ve monoton bir yaşam yay burcu erkeğini çok sıkar. Açık havada vakit geçirmek yay burcu erkeği için çok önemlidir. Kapalı ve sıkıcı ortamlarda bulunmak onlara keyif vermez ve kendilerini kötü hissederler. Dostları çok önemlidir onlar için. Onlar için her türlü iyiliği ve fetakarlığı yapmaya hazırdırlar. Arkadaş canlısı karaktere sahip olduğunu söylemek gerekir. Dostlarının her zaman iyi şeylere sahip olmasını ve başarılı olmasını isterler. İşlerinde onlara karşı asla kötülük beslemezler. İşten ve samimi yapısıyla arkadaşları tarafından sevilen bir kişiliğe sahiplerdir. Her ortamda aralınan bir erkektir. Sosyal olarak aktif bir yaşamları vardır. Yay burcu erkeği her zaman doğrucu olmak ister. Son derece dürüst olması kimi insanları şaşkına çevirebilir. Her konuda açık sözlüdür. İnsanları mutlu etmek için yalan söylemek ya da doğruları gizlemek ona göre değildir. Bu kadar doğrucu olması insanları doğal olarak rahatsız eden bir durumdur. Öyle ki bir arkadaşı yeni bir şey alsa yay burcu erkeği direkt olarak görüşünü bildirip arkadaşını sinir edebilir. Karşısındaki insanın o an ne hissettiğini umursamaz. Sadece dürüst olmanın peşindedir. Bu yüzden çoğu zaman düşüncesiz bir şekilde konuşabilir. Yay burcu erkeği hemen her konuda bilgili bir kişiye sahiptir. Meraklı olması, bilgili olması da pozitif bir etkiye sahip olur onu. Bu kadar bilgili olması insanları şaşırtabilir. Yay burcu erkeği eleştirici bulunmaktan hoşlanır. Bunu yaparken de hiç mi hiç çekinmez eleştiride bulunurlar. Kendisini eleştiriye maruz kalmaktan hoşlanır mı? Zaman zaman evet. Kimi zaman da sinirli bir şekilde karşılık verebilir. Yay burcu erkeğini her zaman cömert olması ile tanımak mümkündür. Eli son derece açık, bonkördür. Para konusunda tutumlu olmadığını belirtmek gerekir. Arkadaşları için sevgilisi, ailesi veya kendisi için hiç düşünmeden para harcama e, kabiliyetinde olabilir. Para harcama konusunda bazı insanlara savurgan diyebiliriz. Ancak yay burcu erkeği savurganlık sınırını bile aşabilecek bir erkektir. Yay burcu erkeği daima özgür olmak ve yalnız olmak ister. Kısıtlanmaktan nefret eder. Herhangi bir yere bağlılık gösterdiğini görmek oldukça zordur. O dilediği gibi yaşamak ve istediklerini yapmak ister genel olarak yalnız kalmak ister ve bu şekilde olmaktan da keyif alır kendisine denk bilgili ve kültür seviye yüksek insanlar ile bir arada bulunmak onlarla sohbet etmek ister yay burcu erkeği yersiz şakalar ile bilinen bir erkektir bu taat davranışlar ile insanları güldürebilir ancak bu durum çoğu insan için geçerli değildir önemli şeyleri yok sayan zaman zaman vurdum duymaz davranışlar sergileyen bir kişiliğe sahiptir bazen Kendisiyle ilgili önemli bir bilgiyi bile dalga geçerek anlatabilirler. Yay burcu erkeğinin iki farklı kişilere sahip olduğunu söylemekte fayda var. Birincisi oldukça geveze, insanların başını şişirecek kadar çok konuşan, her konuda bir fikri olan bir erkektir. İkincisi ise çok şey yaşamış, oturaklı ve sözleriyle insanları derinden etkileyen bir erkektir. Geniş bir ufka sahip olduğunu söylemek gerekir. Aslında birinci kişiliğin tam olarak gelişmemiş yay burcu erkeği olduğunu belirtmek yanlış olmaz. Yay burcu erkeği daima sosyal olarak aktif olur ancak ev hayatına da önem verir. Ailesi onlar için önemlidir. Ailesine karşı daima saygılı ve sevecen olmayı tercih eder. Evde fazla vakit geçirmiyor olması onların aile hayatına düşkün olmadığını ve alışık olmadığını göstermez. Sadece uzun süre evde olurmak onları sıkar ve bunun sonucunda üzgün bir hal alırlar. Yay burcu erkeği aşk hayatında tam bir kumarbazdır. Aşk hayatında her türlü rüzgara kapılabilir, yakıcı ve durdurulması zor aşık olduklarını belirtelim. Özgürlüğüne düşkün yapıları vardır. Kolay kolay da özgürlüğünden vazgeçmezler. Aslında bu tarz davranışları cazibesini artıran bir etkendir. Dürüst yapısı aşk hayatlarına da yansımıştır. Ancak bu kadar dürüst olması kısa vadeli ilişkilerinde sorun yaşamasına neden olur. Ancak uzun vadeli ilişki kurmak isterse yararını olur. Yay burcu erkeği aşk hayatında hem eğlenceli hem de duygusaldır. Romantizmden hoşlanır ve son derece flörtçü olduğunu belirtelim. Yay burcu erkeği bir kadın ile birlikte olmak istiyorsa mutlaka bunu başarır. Karşı konulmaz cazibesi bu konuda aşırı derecede yardımcı olur. Aşık olduğunda sadık bir partner olur, zaman zaman da kıskançlık gösterebilir. Yay burcu erkeğinin olumlu özellikleri arasında coşkulu ve güvenilir olması en dikkat çekici olumlu özelliğidir. Son derece sevimli, idealist ve cömert bir kişiliğe sahiptir. Özgürlüğe aşık, yargılama yeteneğine sahip ve uyumlu olması, diğer göze şaban olumlu özelliğidir. Açık sözlü, araştırmacı ve güler yüzlüdür. Yay burcu erken olumsuz özellikleri arasında en dikkat çekici olanı huzursuz ve fevri olmasıdır. Duyarsız davranışlar sergileyebilir. Kendini aşırı derecede beğenir. Uyuşuk yani pratik olmayan bir düşünce yapısına sahiptir. Tembel, patabatsız, fazla iyim sever ve dikkatsizdir. Yay burcu erkeği aslan burcu kadını ile uzun süre devam edecek, mutluluğun hakim olduğu ortak özellikler bakımından zengin ve son derece uyumlu birlikleri kurabilir. Macera yaşamak istiyorsa balık burcu kadını tercih edebilir. Bu sayede ilişkisi monotonluktan uzak, son derece eğlenceli ve renkli geçer. Fiziksel ilişkilerinde yay burcu kadınıyla uyumu yakalayabilir. Yay burcu erkeği kendisine her koşulda uyum sağlayacak her zaman ilgili olacak ancak kendisini fazla kısıtlamayacak kadınlardan hoşlanır. Seviyesini ve çizgisini koruyan, olgun kişiliğe sahip, macerayı seven ve renkli hayat yaşamaktan hoşlanan bir kadından yay burcu erkeğinin hoşlanmaması neredeyse imkansız demektir. Paylaşımlarında sınırlı ve sabırlı olan, her şeyi hemen yaşamak istemeyen kadınlardan hoşlanır. Aksi halde kısa sürede bıkar. Yay burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız sıkıcı ve baskıcı olmaya özen göster. Yay burcu erkeği özgürlüğüne düşkündür ve bu nedenle onu kısıtlayacağınıza inanırsa etkilemek imkansız olur. Yaklaşımlarınızda ciddi olduğunuzu anlamamalı. Onu sorgulamayı ve ne yaptığını sorarken hesap sorar tarzı konuşmamaya dikkat edin. Bunları uyguladığınız sürece yay burcu erkeğini etkilemeyi başarabilirsiniz. Yay burcu erkekleri sosyal hayatlarına vakit geçirmekten, eğlence hayatı ve yeni mekanları keşfetmekten hoşlanır. Politikaya ve siyasete olan ilgileri çok fazladır ve bu konuda bilgili olmaktan hoşlanır. Maceradan da son derece hoşlanan yapıları vardır. Yay burcu erkeğine hediye almak istiyorsanız zaman konusunda sıkıntılarının çözmesi için spor bir saat alabilirsiniz. Sürekli olarak seyahat eden Yay burcu erkeğine biletlerini veya pasaportunu taşıyabileceği küçük bir deri çanta da alırsanız mutlu olurlar. Yay burcu erkeğiyle buluşmadan önce başınıza ne gelmiş olursa olsun yüzünüze gülcüğünüzü takmış olmanız gerekir. Bu erkek somurtan, sürekli hasta olan, sürekli söylenen ve depresif enerjiye yayan kadınlardan hoşlanmaz. Melankolinin yanından köşesinden bile geçmez. Buluşmaya gelirken kaza bile yapmış olsanız bunu olabilecek en pozitif şekilde aktarmalısınız. Yay burcu erkeği yeni mekanlar keşfetmeyi ve tarafsız buluşma noktalarını sever. Sizinle ilk buluşmayı bir arkadaşının partisinde yapmayı tercih eder. Yay burcu erkeği sosyal bir erkektir. Çevresinde daima arkadaşları vardır. İçinde aksiyon ve macera bulunan programları sever. Sizinle özel bir buluşma ayarlamaktansa halihazırda gideceği bir yere sizi de davet etmeyi tercih edecektir. Tam tersi olarak da siz de onu bir partiye davet etseniz baş başa buluşmayı tercih edecektir. Yine de eğer baş başa bir organizasyon söz konusu ise mekan tercihini sorduğunda onu hiç gitmediği bir mekânla şaşırtırsanız sizi tanıma isteği artar. Yay burcu erkeğinin kalbine giden yol midesinden geçer. Buluşmanın hangi bölümünde olursanız olun, yemek için sabırsızlandığınızı göstermeniz hoşuna gider. Yay erkeği oldukça iştahlıdır ve partnerinin de iştahlı olması hoşuna gider. Güzel yemek yapabiliyorsanız ve bu detaydan bahsederseniz de bir adım daha ilerlemiş olursunuz. Mekan seçimi size kaldıysa hem daha önce gitmediği hem de çok lezzetli yemekler olan bir yer tercih ederseniz gece boyunca size gülümseyecektir. Yay burcu erkeği seyahat etmeyi sever. Yay burcu erkeği gezmekten, yeni yerler keşfetmekten hoşlanır. Özellikle yurt dışı seyahatlerine bayılır. Konuşacak hiçbir şey bulamadığınızda veya her zaman yaptığınız gezilerden bahsetmek altın değerindedir. Ona gittiğiniz, gördüğünüz yerleri, oralarda yediğiniz yemekleri ballandıra ballandıra anlatabilirsiniz. Hem sizi hayranlıkla izleyecektir, hem de heyecanı engel olamayıp ben şu sıra şuraya gitmek istiyorum, sen ne dersin demekten geri kalmayacaktır. Yay burcu erkeği özgür ruhları sever. Kuralları olan kısıtlanmış ruhlardan hoşlanmaz. Kafasına eserini yapan kadınlardan hoşlanır. Maalesef terazinin kantlarını doğru ayarlayamadığı için zodyakın en fazla aldatılan erkeklerinden biridir. Ancak yine de ilk buluşmada bu bilgi bulunmaz bir silahtır. Ona sabah yelide kalkıp spora gidip oradan masaja ve sonra işe, iş çıkışı tekrar spora gittiğinizden bahsetmeniz komandoculuk oynamak gibi gelir. Kafanıza göre... Yaşadığınızın altını çizmeniz daha etkili olacaktır. Yay burcu erkeği için rahat ve renkli kıyafetleri tercih etmelisiniz. Konsept ne olursa olsun siyah ve çok koyu renkli kıyafetlerden uzak durun. Yay erkekleri rahat, genelde üzerlerine biraz daha bol gelen kıyafetleri tercih eder. Sizin de benzer seçimler yapmanız ona kendisini rahat hissettirir. Hayatın hiçbir bölümünde kısıtlanmaktan hoşlanmayan bu erkek kıyafet konusunda da kurallara göre hareket etmek istemez. Yay burcu erkeği ya çok hareket eder ya da hiç etmez. Yemeğin sonuna geldiğinizde eve kadar yürüyelim mi gibi yırpılayıcı sorular sormayın. Yay erkekleri spor yapabilirler, seyahat edebilirler. Merak ettikleri bir şey keşfetmek için saatlerce dolanabilirler. Ancak boş boş yürümek istemezler. Hatta mutfaktan bir gereç almaya bile üşenirler. Bir yay erkeğin sabah TV veya oyun konsolu karşısına bırakıp yaşam aynı noktadan gelip alabilirsiniz. Akşam... Aynı yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Yay burcu erkeği nasıl tanıyacağınızdan bahsedelim. Dağınık ve uçuşan saçları, gülümseyen çapkın yüzü, "Ben buradayım." diyen ses eden sözleri ile yay burcu erkeği size kendini tanıtır. Tıpkı bir yay gibi uzun ve ince dirilen. Narim ve naif bir erkek olarak aşka davet ederler. Yay erkeği en en en enteklektüeldir. Araştırmacı, iyi bir okur ve sinema, tiyatro sevdalısıdır. Onunla harika etkinliklere katılabilir, muhteşem deneyimler kü, e, kültürlü sohbetler içinde bulunabilirsiniz. Bu be, bu burcun erkeği kibar ve beyefendidir. Hem size hem de çevresine karşı bu efendilik çizgisinden asla çıkmaz. Yay burcu erkeği bir sevgiliniz varsa, bilin ki aileniz onu tanınca çok sevecek. Yay erkeği renkli bir dünyaya sahiptir ve o dünyada size de yer açar. Farklı hobileri, eğlence anlayışı ve yaşam tarzı sahibi olan yay burcu erkekleri birlikte mutlu bir yorgunluk yaşayabilirsiniz. Yay burcu erkeği mutlu olmayı hayatının temeline koymuştur. Bu kadar pozitiflik kimseyle fazla değil. Kaptırın kendinizi ve tadını çıkarın. Bir gün dağ boyu gezerken öteki gün lüks bir restoranda bulabilirsiniz kendinizi. İşte yay burcu erkeğinin farkı budur. Yay erkeği dürüst ve doğrucudur. Aşk hayatında da bu dürüstlüğü koruyacağı için çok şanslısınız. Sizden de aynı şekilde dürüst davranmanızı bekler arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, sağ alttaki kutucuktan tucuk, bütün videolarımıza ulaşabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.